Avrupa Birliği'nin Teknoloji Transferini Hızlandırma Fonu'ndan yatırım ve destek aldım. Bu destek o kadar önemliydi ki 15 yılda kat edeceğim yolu 5 yıl içinde kat etmemi sağladı. Bugün geldiğimiz noktada çalışanlarımızın %65'inin kadın olduğunu da gururla söylüyorum. Bu yolculukta kadın girişimci olarak çok fazla zorlukla da karşılaştığımı söylemeliyim. En önemlisi Halen teknoloji ve girişimcilik biraz erkeklere özgü bir alan gibi algılanıyor. Ve erkekler tarafından da domine edilen bir alanda çalışmalar yürütüyoruz. Bugün bir işletme sahibiysem bu benim çabamın yanı sıra alabildiğim destek sayesinde. Yeter ki kadınlarımız desteklensin. Kadın isterse mutlaka başarır.